Selamlar. Şu anda Kapuz Boğazı'ndayız. Kapuz Boğazı normalde ön taraftan geliyor insanlar. Yani şu arkamda gördüğünüz boğazın ön kısmını görüyorlar. Oraya araç gidiyor. Ancak biz değişik bir yoldan geldik. yukarılardan bayağı motorla indik. Çok güzel renk. Muhteşem gördüğünüz gibi. Yani şu uzak kumlar açsa pembe pembe çok daha tatlı olurmuş. Şöyle ilerleyelim Mert'e doğru. Mert nasıl? Yüzesin geliyor mu burada? Ben yüzdüm burada daha önce. Ama şimdi soğuk. <gülüyor> o zaman da soğuktu ama bu kadar Şurası aslında boğaz. Bir kanyon gibi. Şunu. Çok tatlı kapıs çayı. Bomba. Mert kapetan geldi. Binilebilir, ben Bakın sorayım. karşı güver uçurumunun aslında. Bu bayağı kapuzla birleşiyor demek ki. Güver uçurumunun orada. Kocaman bir mağara keşfettik. Bir kaya mezarı belki de. Evet. Yani kanyonda çeşitli yerlerde var bunlardan çok. Ama eline yuvarlaklaştırıldığı belli yani. Evet güver. Yani Yolu oyla, oyla böyle. Bir ev olarak kullanmış olabilir. Evet. Yine termesosullarındır ya buralar. Evet, ha. Kaya çok enteresan. Sıva gibi dökülüyor bak artık kaya. Ay evet yosun. Yosun kaplamış şey kaplamış. Ay, ciddi bir ses kan. <gülüyor> kayası çok yumuşak ya gerçekten. Ya şuradan böyle balyoz gibi bir şey girsen dümdüz eder gidersin ha. Çok <gülüyor> enteresan yani. Kaya gibi değil yani. Evet o yüzden kaya tırmanıcıları fazla tercih etme. Hemen yıkılıyor diye. Yoldan şu kadar uzaktayız. Kardeşim varmış burada. Şu tak tak sesini duyuyor musunuz? Ağaç kakan. Mert Bey bakıyorum sıcak bir kışın tadını çıkarıyorsun. Bu kadar sıcak ki şu an 24-25 derece falan güneş 30 de derece buluyor ben sana söyleyeyim. Buluyor evet. Gelsin, sen tenceresi şu. An. <gülüyor> şu an paket servis yapıyoruz değil mi Daşik? Evet. evet. Bakın paket servisini de buraya al. Paket Bakın, servis şöyle oluyor. Paket Alıp geliyorsun istediğin yere kendi masanı sandalyeni atıp paket <gülüyor> servis yiyorsun çok tatlı bir kamp alanı bulduk burada. o kadar tatlı ki bakın manzaraya bakın karşıdaki toroslara ve çam ağaçlarına off kurbağalar yeşişeğin arasında yasının arasında saklanıyor çakallar kurbağalar mı var? evet kurbağalar varmış bu bekliyor ya burada. burda ki mızık ya Öyle burada ya. yüzmek istiyorum <gülüyor> ne düşün, yola ne abi? Oo. ve bir şeyler örülmüş oraya Evet antik yol var bu. yükseklere çıktık çıktık en sonunda güzel bir suya geldik. Burada çok güzeldi. Şimdi geldiğimizde bak. E, gelip, buradaki ağacın şey. Ama Bu arada yani bir 10 derece fark ettim havacı bak. <gülüyor> Anladın, çok güzel böyle gidiyormuş. Böyleydi, bu sardak düzgündü ama böyle değildi. Tabi bu sene yağmadı artık arkadaşlar, arkadaşlar yani. Şuradan gözmüş bu. Çürümüş gibi yani, dilimini de yaptığını sanmıyorum. Çok güzeldi ama ama eminim yani. Saklı Kent Sanat Kampı. Saklı Kent'te bir sürpriz. Çok güzel Mert Bey nasıl buldunuz sanat kampımızı? O oh, elbıraşlar. Atatürkler. yerine yürüyen yolla tırmanıyoruz yukarıya gayet güzel, saklı kentin nimetleri, hava güzel, buraya normalde daha çok kar yağsa, biliyorsunuz bu kış çok sıcak geçti Antalya'da, daha çok insan olurdu, çünkü davrandan bin kat daha güzel bence, <gülüyor> ama neyse bu da bizim için iyi oldu. Eda hocam nasılsınız? Fena değil, işte çalışıyoruz. Düşe kalkıp bir şeyler. Fakat şey zor, değil mi? Kar çok kötü. Kar yani çok yumuşacık. kötü. Gösterin bak şöyle. Yani. Şöyle. Kar ve yumuşak kar. Toz kar deniyor buna hocam. Toz kar, i̇şte üstlerinde yani biraz düşüdüğü. Bunda kayılmıyor, yani ben de kayamıyorum. Vaziyet yani bu. Evet, şort değil. Kalabalık deniz, super. Daha son hazırlıklarını tamamlıyor. Artık kaymak için önünde hiçbir engel yok. Doğru mu hocam? Biraz yukarı bak. Sol ağırlık. Ne Sola sola. Evet sağa dön. Aha. Çok güzel. Bozma. Bozma bozma. Önüne dengeni al. Pozisyon. Yukarı bak. Yukarı bak. Yukarı bak. Çok güzel. Aynen devam. Bozma. Güzel gidiyordun. Hadi atla bakalım. Burası benim küçüklüğümden beri annemlerle geldiğim Yeşil Vadi Alabalık. Çiftliği Çakırlardadı kendisi. Mert'e de göstermek istedim. Yani ben bayağı bebekken de burası vardı ve hep gelirdik ailecek pikniğe eskiden. Nasıl buldun Mert? Çok güzel ya zaten söylüyorum. Burada da sevdim çok güzel. Oldu. Açık mı emin olamadık bir soralım bakalım. Abi çok tatlı ya. Bunu paket yapıp götürmek istedim yani şu anda. Bahçeli bir evim olsaydı. Mikashira ve Chocomelon'un başına bunu sarabilirdim. Işıyor bir yandan. Ee. <gülüyor> <gülüyor> sidikli seni. Sidikli ya, sidikli. Martin'in eşyaları. <gülüyor> <işledi. gülüyor> <gülüyor> sidikli. Ya bu var ya, eve sokulmaz bu ya daha. <gülüyor> Her iş yere işer bu. Oluşmuş rahat ha. Salıp duruyor. Şurada da annesi yatıyor galiba ama bilmiyorum annesini. Ford geliyor Mersi suyun tadını çıkarırken. Kolay gelsin Nazmiyeciğim. Teşekkür ederim. Canım. Afiyet şeker Elleriniz olsun. dert görmesin şimdiden. Şimdiden afiyet, şeker olsun şekerim. Teşekkür ederim anneciğim. Köye gelinip de gözleme mi ya? Olmaz bir türlü ot var orada. Evet, gerçekten bir türlü. Memleketim de güzel ya. Şu anda Kalkan'dayız. Mert geldik. Mert ne haber? <gülüyor> Denizin rengine hayran kaldık. Ve Kalka'nın klasik dağılır. is ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Pşşşt Mika Mika Açılmaz mı? Mi? <gülüyor> Evet. Şu anda çitimiz bitti. Şöyle bir süs yaptık. Hiç fena değil. Kes abi. Sen bak bana göstermeyiz. Öyle oynuyor Sihir yapıyor Mert. Aha <gülüyor> Dormou? <gülüyor> Dormou? Ne oldu niye yoruldun? Yol çıkıyor mu diye baktım. <gülüyor> Çok dik ama. Arabanın önüne taş geldi büyük. Lastiği vurmak istemedim. Durdum o yüzden. hı. <gülüyor> yeniden kaldıracağım. Katran dağlarında, katran ormanlarında geziniyoruz. Arabamız şurada. Dipe dik bir yokuş mevcut. Çok güzel ağaçlar. Kadim kadim. Güzel güzel. Hacı Olandan Sellos kaşa çıkan döşeme yolu, antiklik yolu. Karşıdaki yoldan arkadan dolaşı. Evet, su yolu var. Döşemiş amfitiyatro gibi bir şey var. Sarı Hacı olana ilerleyip Arap tarlasına saparsanız Arap tarlasının içinden bu antik döşeme yoluna ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Ve bu arada deniz kabuğu fosili buldum. Muhteşem bir şey. <gülüyor> ilk yolundan geldin evet ha, e, motorla gelmiştim ölüyordum ya sıcaktan üstüm yapışıyor kendimi çeşmeye gömdüm de canım geldi çırak ailesi hayratı su iç kana kana bir fatiha okusan Kaşk Belediyesi şöyle bir bank koymuş bak fidanları sula yazıyor şurada şunu doldurup kovayı bu fidanları suluyorsunuz fidanlarımız artık ağaç olmuş İncirler Çobanaş, ayran Seyret yani Gökçe, Gökçe Örün'e çıktık Gökdere'den Devam ettik Seyret'e buradan da artık Sarıbelen Sidek'e geçebiliriz Şurası da aslında güzel bir kanyon Şurada tatlı bir tilki var. Nerede şimdi?